Bugün sizleri biriyle tanıştırmak istiyorum Aslında şöyle dersek e, işe bir emojiyle tanıştırmak istiyorum Bakın Yani emoji derken emoji şeklinde bir kolon arkadaşlar Şimdi bu nasıl çalışıyor bu videoda onu test edeceğiz sizlerle birlikte Gerçekten değişik Yani daha dün falan aldık bunu biz Şöyle e, Nereden çalışıyor diyor Arkadaşlar şuradan çalışıyor bakın. Al, buradan değil. Bir dakika. ha buradan. Bakın. Gözyaşları da var şurada. Pardon ter. Ee, şimdi bunu nasıl çalıştığını test edeceğiz ve ben e, bundan gelen sesi bilgisayara tutacağım. Birazcık ses yapacağım ama arkadaşlar kapatacağım kolunu. Şimdi internetten herhangi bir müzik bulacağız ya da benim videomu falan izleyeceğiz öyle bir şey. Şimdi ilk önce kolonu denemeye başlıyorum. Hazır mısınız? Bir dakika. Bakın şurası var ya. Şuraya takıyoruz. Şuraya takıyoruz. Taktım. Böyle. Bu ucunu, bu diğer ucunu bilgisayara takıyorum. Bakın şimdi. Of. Uzanır On... Şimdi herhangi bir müzik açacağız biz buradan. Ee, bir dakika ya. Biz yanlış yaptık. Bir dakika. Evet herhangi bir video açtığımızda yine olmuyor. Kabloları yanlış taktık demek. Ama bu olacak bence. Şimdi oldu. Tamamdır. Bakın bilgisayarın pardon kulaklığın hücüğü. Taktım. Size ses gelecek mi? Bakacağız ona. Şimdi. Hazır mısınız? Herhangi bir video açıyorum. Kulaklıktan bana geliyor. Zaten şöyle şuradan herhangi bir videomuzu açalım. Şimdi açıyorum videoyu. Şuradan Tamam. Yiğit ayın berabere kaldı. Sesi duydunuz mu? Sesi duydunuz mu? Bakın. Arkadaşlar bugün sizler birlikte kanalda bir ilk gerçekleştireceğiz. Bu akşam saat 10 ya da 10.30 vesaire 11 gibi Roblox canlı yayınımız olacak. İzlemeyi unutmayın altına oyunun linkini de bırakacağım. Arkadaşlar Roblox'ta herhangi bir map'e girip yani denemesini falan yapacağız önlük önce. Ben karakterimi falan tanıtacağım. Bunları izlemeyi unutmayın. Roblox'ta e, bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Karakterlerden ama. Bakın sesi duydunuz mu? Sesi duydunuz mu? Ses. Geliyordur mu? Şurada bir tane daha video atmıştım. Bunu da hemen. Dinleyin. Dikkatle dinleyin. Aa. Tekrar gidiyoruz. Evet bu videoyu biraz önce attım izleyebilirsiniz. Ya. yapayım? Hem hem ben yamalıyorum. Sesini arttırıyorum. Ba Bakın. Dur, dur ya. Şuridim. Evet, bence güzel bayağı. Ya ya niye geriye gidiyorsun? Niye geriye gidiyorsun falan diyorum. Herhangi bir videoda bunu bu şekilde test ettik arkadaşlar. Şöyle bir şey. Buradan aynı şekilde sesi falan arttırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ben kapattım YouTube'u ve arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Bence yani güzel bir şey. Hem bunda ses böyle daha fazla geliyor bazen. Benim kulağım çınladı ya, çınladı gerçekten çınladı. Kulaklığımın da bir tarafı bozuk gibi aslında ama pek değil. Tamamdır, çıkartalım. Bakın, birinci ucu, ikinci ucu ve buradan kapatıyoruz. Bir dakika. Ve kapandı. Evet arkadaşlar, emoji emojikonunu test ettik. Bakın böyle geliyor. Diye. Neyse bunu bir kenara atalım. Videomu beğenmeyi unutmayın ve siz de bunları internetten sipariş edip yani internetten sipariş edebilirsiniz ya da mağazasından da alabilirsiniz. Gerçi mağazasından da Ve bay